Kırgınım, bu çivisi çıkmış dünyaya Güneşim söndü, esaretim karanlığa Yeterince kırıldım sahte suratlara Yeterince inandım insanların yalanlarına Umutla bakamıyorum yarına Merhem bulamadım yaralarıma Kalır mı şimdi yaptıkların yanına Yazık oldu geçen yıllara Oysa seninle mutlu olmak için içtenle bir gülüş göndersen yeterdim Oysa birlikte huzurlu yaşamak için sen derinden sevmek yeterdi Bitti duygularım, gitti umutlarım Mutlu oldun mu? Muradına erdin mi? Paramparça kalbim, yıkık hayallerim Başıma geldi istediklerin, sevindin mi? Vicdanın rahat mı? Uykuya daldın mı? Bana söylediğin sözler Hep yalan bir kez kötü günümde yanımda oldun mu? Beni üzdün tebrik ederim mutlu oldun mu? Sen ömrünce yalnız kalacaksın, üzülecek Gecelerce ağlayacaksın Değerimi elinden gidince anlayacaksın Sen sevgi nedir, aşk nedir, ne anlarsın Yaradan öğretecektir sana aşk nedir İhanet nedir, yaşarken ölmek nedir O zaman işte beni anlayacaksın bir telefonla değil, mumla arayacaksın Ben alışkınım yenilmeye, kaybetmeye Ben çizikler attım çoğu kişilerin üstüne Sen de sevme, sen de git başka birisine Benden daha iyisini Bulamayacaksın Maviye asaretin Her yanım siyahlar içinde Esirim gözlerinin içinde Yerim var kalbimde Duygularıma hakim olamıyorum İstesem de sen çok Üzüleceksin üzülmeni istemesem de Vicdanın rahat mı? Uykuya daldın mı? Bana söyleniyor sözler Hep yalan mı? Bir kez kötü günümde Yanımda I'm mm holding -hmm. on.